Bugün 5 Kasım 2021 Cuma Venüs günündeyiz. Akrep burcundaki ay 0.15'te Güneşle kavuşacak ve 12 derece Akrep burcunda yeni ay doğacak. Akrep sabit nitelikli ve su elementinden bir burç olarak yoğun, derin ve saplantılı duygular, ruh, beden, ölüm, ölüm ötesi, cinsellik, dönüşüm, psikiyatri, okültizm, hisseli paralar, sigorta, vergi, miras, gizli sırlar, suç örgütleri, kriminal olaylar, yeraltı kaynakları ve madenlerle bağlantılıdır. Doğacak yeni ay ile birlikte tüm bu kavramlar kişisel ve toplumsal alanlarda daha fazla dikkat çekebilir. Güçlü dönüşüm enerjileri taşıyan bu yeni ay, bağımlılıklar ve zararlı alışkanlıklardan kurtulmak, hem bedensel hem ruhsal olarak arınmak, şifalanmak için de değerlendirilebilir. Zararlı duygu ve düşüncelerimizden arınmak için manevi ve ruhsal çalışmalar yapabiliriz. Güçlenen sezgilerimizle bizim için neyin gerekli, neyin gereksiz olduğunu da hissedebiliriz. Sabah saatlerinde ay balık burcundaki Neptünle üçgen açı yapacak. Sezgilerimize duyarlılığımız yükselebilir. Sanatsal ve ruhsal konularda ilhamlar alabiliriz. Çevremizle empatik ve duyarlı ilişkiler kurabiliriz. Öğle saatlerinde akrep burcundaki ay kova burcundaki Jüpiterle dik açı yapacak. Duygularımızda, istek ve ihtiyaçlarımızda abartılı tutumlarımız olabilir. Dengede kalmaya özen gösterelim bugün Venüs yay burcundan ayrılarak oğlak burcuna geçecek bu dönemde ilişkiler sosyal yaşam ve maddi konularda daha hırslı ciddi ve tutucu tavırlar içerisinde olabiliriz Siz de şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun